Evet arkadaşlar, klasik bir giriş yapıyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu Youtube kanalında Avusturya'da gezdiğimiz yerleri sizin için çekeceğiz, paylaşacağız. Ben Serkan, eşim Pınar. Şu an neredeyiz? Şu an Talase'deyiz. Talase, Talase yani bu bölge. Arnold Schwarzenegger'ın, ünlü terminatorın doğduğu yer. Burada onun adına yapılmış bir yürüyüş yeri var. Ormanın içinden geziyorsun. Ve onun hayatına dair kısaca notlar bırakmışlar. Evet, orayı gezeceğiz sizin için çekeceğiz. Videonun başında dediğim gibi Arnold Schwarzenegger'ın doğduğu yerdeyiz. Taladayız. Bu yürüyüşümüz esnasında kendisinin hayatına dahil kısa notlar bulacağız. Aynı bunun gibi. Eşine evlilik teklifi ettiği tekneyi buraya koymuşlar. Ne zaman yapmış? 1985 yılında. Evet yolda Arnold Schwarzenegger'ın izlerine devam rastlıyoruz. Taşa gördüğünüz gibi. ismini basmışlar ve... Filmleri burada görebiliyoruz. En son yalnız bir filmi çıktı onu eklememişler. Tabii efsanelerin efsanesi Terminator burada. Yürüyüşümüz buradan devam ediyor. Yanlış yoldasınız. <gülüyor> evet devam gidiyoruz. Evet, şimdi bölü geçtik. Şu an asfalt yoldan devam ediyoruz. Yürüyüş parkuru tam Arnold Schwarzenegger'ın müzesinin önünde başlıyormuş. Şu an, şu an oraya doğru yol aldık, gidiyoruz. Çok sakin bir yer. Şimdiye kadar yanımızdan hiç araba geçmedi. Köy yolu bildiğin. Evet, yürüyüş parkurunun başlayacağı yere Arnold Schwarzenegger'ın müzesinin önüne geldik. Bunu bugün gezmeyeceğiz. Başka bir gün gezdiğimizde izni verirlerse sizin için çekeriz. Burada başlıyor. Bugün kapalı sanırsam zaten. Birazcık burayı da sizin için dıştan çekip yolumuza devam edeceğiz. Evet yapmaya çalışacağımız yürüyüş parkurunda haritasını buraya koymuşlar 7,3 kilometre buradan başlıyoruz böyle gidip tekrar buraya dönüyoruz Evet halen asfalt yolda devam etmekteyiz orman yoluna daha giremedik gidiyoruz. uzun bir yürüyüşün ardından en sonunda ikinci sembolümüze ulaştık. Buradan şimdi orman yoluna gireceğiz. Manzara çok güzel. Bilmiyorum. Manzara çok güzel değil mi? Evet. <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Bilmiyorum görüntüde nasıl çıkıyor ama. Hiçbir zaman canlı görmenin yerini tutmaz bari. Aynen öyle. Birazcık daha yakından çekmeyi deneyeceğim. Bitiş noktamız da bu arada... Şuradaki kilisenin kilisi olacak. Yürüyüş boyunca Unrold'un kafasını takip ediyoruz. Evet en sonunda Ormana girdik. yolundan şimdi çıktık. Ne yeniden normal yola şimdi gireceğiz. Manzara çok güzel ya. <gülüyor> Arılar saldırıyor. <gülüyor> umarım arı kovanı yoktur burada. Umarım. İstiyorsan şurada mola verebiliriz. Ya da biraz devam edelim ya. Bir şeylerde yaparız. Karar verdikten birkaç saniye sonra ben. <gülüyor> deminden beri kamerayı böyle tutup yürüyerek gidiyorum. Videoyu çekme tuşuna basmamışım. Yani deminden beri boşa konuşmuşum. Ondan şimdiye kadar söylediklerimi kısa bir özet geçeyim. Şu an biz Avusturya'nın Steynmark bölgesindeyiz. Bu olduğumuz Tal bölgesi. Graz'a yakın bir bölge. Bu yürüyüş parkurunu seçmemizin iki sebebi var. Bir, Arnold Schwarzenegger'le adının ünlendiği için. Yani bu yolları o da gençken yürümüş. İkincisi başlangıç için güzel, kolay bir parkur. Evet, yürüyüşümüz, Evet, yürüyüşümüz devam ediyor. Bunu size göstermek istedim. Buradaki yaşlı ağaçları böyle kesip buralara koyuyorlar. Sonra zaten burada traktör izleri var sonra gelip bunları götürüyorlar. Böyle. <gülüyor> evet, şimdi molamızı veriyoruz. Klasik Türk ekmeği karası, salam, domates. Bunda ne var? Nutella. Moladan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet, orman yolumuzdan çıktık. Şimdi yeniden asfalt yolundayız. Şu an Steiermark bölgesindeki köylerin, eyaletinde köylerin arasından geçiyoruz. Çok sessiz, çok huzurlu bir yer. Deminden beri yoldayız. Sadece birkaç araba geçti önümüzden. Bunu zaten videonun başında da söylemiştim. Çok, çok böyle odun var. Bekler misin? Ne yapayım? He, resim çekmek istiyor. Resim çekmeden yola devam etmek yok. yürüyç <gülüyor> <suyu içerken> kalalım <Gülüyor> Evet e, yürüyüşümüzün yüzde yetmiş oranda bitirdik diyebiliriz bir saat yaklaşık bir saat e, 40 dakikadır falan yoldayız e, Normalde yürüyüş parkuru hiç mola vermeden bir saat 25 dakikada bitiyor öyle yazıyor ama biz e, biraz önce çektiğim yerde bayağı bir mola verdik Bir de görüntü çektik resim çektik <gülüyor> Resimler çektik. Ondan yolumuz baya bir uzadı. Şimdi son bir orman parkuru var. Oraya gireceğiz. Oradan sonra ise ilk başladığımız Tağla Gölü'ne varmış olacağız. Evet şimdi yeniden birazdan ormana giriş yapacağız. 30 dakikamız kaldı. Şimdi birazdan ormana gireceğiz tekrardan. O nasıl bir ses çıkarttı ya? <gülüyor> Kusma sesi gibi bir ses çıktı tavuktan. Arkadaşlar orman yollarını geçtik. Yeniden asfalt yoldayız. Artık Teyze tam zamanında kapıyı aç. <gülüyor> Artık yavaş yavaş bitiş noktasına doğru gidiyoruz. Şimdi şurada bir tane tarihi kilise varmış. Oraya bakacağız. Eğer kilise açıksa kilisenin içini de sizlere göstermek istiyoruz. Bakalım az kaldı. Görüşmek üzere. Oh, yoruldum. Söylediğim kilisenin önüne geldik. Şimdi bakacak, bakacağız. Hah, dilim dönmüyor. Bakacağız eğer içi açıksa içine bir gireceğiz. Size de göstermek istiyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Açıkmış da maskemizi takalım. Avusturya'da artık kapalı alanlara maske ile girme sorunu bu var. Ondan kilisede olsa maskemizi takacağız. <gülüyor> Yolda giderken gördüğümüz son şey de eskiden kalmış bir kale kalıntısı ama özel mülk içine giremiyoruz sadece dışarıdan böyle çekelim ikisinin için. Evet arkadaşlar yürüyüşümüz bitti yeniden. Arnauldun Müzesi'ne geldik. Dediğim gibi burayı bir gün başka zaman gezdiğimizde size göstereceğiz. Şimdi zaten biraz yorulduk. 7.6 kilometrelik yoldu bitirdik. Şimdi buradan dediğim gibi göle geçeceğiz. Oradan da Graz'a geçeceğiz. Ben de yoruldun mu? <gülüyor> Yalan söylemiş. Yalan söylemiş. zaman devam ediyoruz. Maratonumuz bitti. Ne diyorsun? Yoruldun mu? Yani biraz. <gülüyor> Bayağı yorulduk. Size son e, bir kilometrede yorulduğumuzu gerçekten anladık. Şimdi neredeyiz? Şu an başladığımız göletin oradayız. Belki şuradaki restoranda oturup bir şeyler yeriz. Çok, devam yürüyelim mi? Hı. Çok güzel bir devam yürüyelim mi diyorum. Algıları kapat, <gülüyor> Algıları kapattı. Algıları kapattı. Ee, son bir kilometresi falan biraz yorucu oluyor. Ama başlangıcı falan iyi idare eder yani. Doğanın içindesin. Yani bir ormana giriyorsun, bir çıkıyorsun asfalttasın. Öyle işte. Geldiğimiz yerlere. Haydi güle Görüşürüz.